Bugün 24 Haziran 2022 Cuma Venüs günündeyiz Boğa burcundaki ay güne pratik ve sakin enerjiler veriyor sabah saatlerinde özgüvenimiz ve iyimserliğimizde güçlenebilir kişisel zevkler ve konfor alanlarında beklentilerimiz öne çıkabilir sanatsal yaratıcılığımızın da yüksek olacağı gün genelinde sevdiğimiz uğraşları ve hobilere zaman ayırmamız mümkün yeme içmeye de düşkün olabileceğimizden iştahımız açılabilir sevdiğimiz kişileri beslemek için lezzetli ve zevkli sofralar hazırlayabilir ikramlarda bulunabiliriz Duygusal beklentilerimizin artabileceği öğle saatlerinde abartılı tavırlardan uzak durup, planlı ve programlı hareket edersek başarılı olabiliriz. Maddi manevi güven ihtiyacımız artarken, iş, kariyer, eğitim, maddi kazançlarla ilgili hedeflerimize de odaklanabiliriz. Ay gece saatlerinde boğa burcunda Uranüs’ ile birleşecek. Gece saatlerinde daha heyecanlı ve coşkulu hissedebiliriz. Özgürlük ihtiyacımız artarken spontane davranışlarda da bulunabiliriz. Düşüncesiz ve abartılı eylemler zarar oluşturabileceğinden buna dikkat etmeliyiz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.